Değerli arkadaşlar merhabalar tekrar iyi akşamlar diliyorum. Yeni haftaya başlarken özellikle hafta sonu itibariyle Dolar TL ve endeksin, özellikle yabancı takasıyla ilgili analizini e, sizlerle paylaştım. Yabancıların neler alıp sattıklarını ve yabancı payının ne durumda olduğunu, herhangi bir sat sinyali oluştu mu, yabancılar satışa geçti mi noktasında endeksle alakalı olarak görüşlerimi ve analizlerimi paylaştım. Ancak bu analizler ardından sizlerden çok fazla miktarda Hisse bazlı analiz yapmam konusunda bir talep geldi. Bazı hisselerin çok yoğun bir şekilde analiz istenmekte. Bu nedenle ee, vaktim verdiğince ki saatler şu anda oldukça geç sıfır birleri göstermekte. Ama istedim ki sorularınızı bir şekilde yeni haftaya başlamadan piyasa açılmadan hiç olmazsa birkaç hissenin de analizine yapmak suretiyle yanıt vermiş olabileyim. Değerli arkadaşlar ilk analize asal ile başlayacağım. Sizler asal e, sürekli olarak soruyorsunuz. Ben de defalarca analiz yapmak durumunda kaldım bu hisseyle ilgili olarak. Maalesef biliyorum ki özellikle şurada gördüğünüz 47'ler seviyesine yaptığı atak döneminde asal sanın 60'lara, 80'lere gideceğine dair piyasaya verilen e, doping Anlamındaki yalan yanlış bilgiler sonrasında Asalsan çok ciddi bir geri çekilme yaşamış ve 20'ler seviyesine gelmişti. Ve yüksek seviyelerden alım yapmış olan insanlar aylardır büyük bir merakla aselsanda bir yükseliş olmasını bekliyor. Endeks yükselirken Asalsan niçin yükselmiyor, endekste niçin ayak uyduramıyor gibi sorularınızın ardı arkası kesilmiyor. Sevgili arkadaşlar, Asalsan'la ilgili olarak birçok defa analiz yaptım ve her analizimde aynı şeyi söyledim. Aselsan'a yabancı ilgisi olmazsa, Aselsan'a yabancılar ciddi şekilde bir alım yönünde pozisyon almaya başlamazlarsa maalesef Aselsan'ın kayda değer ciddi bir yükseliş yaşaması oldukça zor görünmekte. Elbette ki yerli yatırımcının ilgisi de Aselsan için önemlidir ama... Hepimiz artık şu gerçeği biliyoruz ki yabancı ciddi bir alım yapmazsa, ciddi bir alım ilgisi göstermezse yerliler de bu hisseye yönelik olarak yeteri kadar ilgi göstermiyorlar, umut bağlamıyorlar, beklemede kalıyorlar. Dolayısıyla Asersan evet çok güçlü bir şirket, mükemmel bilançolar açıklıyor, çok ciddi anlaşmalar yapıyor, dolar bazlı mükemmel siparişler alıyor ama her zaman söylediğim gibi değerli arkadaşlar... Maalesef mi maalesef ki borsada çok değerli olan bir hissenin, çok kıymetli olan bir hissenin değer kazanacağının herhangi bir garantisi olmadığı gibi belki de bilançosu berbat olan bir şirket şu veya bu haberle veya bir takım spekülatif hareketlerle 3 günde, 5 günde, 10 günde, %100'ler, %200'ler civarında primler yapabiliyor. Bu konu mantık sınırlarını zorlayan bir kavram kabul ediyorum. Ama borsa böyle bir dünya değerli arkadaşlar. Evet dedik ki Aselsan için yabancılar çok önemlidir. Yabancıların alımı yoksa, yabancılar ilgi göstermiyorsa Aselsan'da hareketlenme ihtimali biraz zor. Ve Aselsan dar bir bantla hareket etmek durumunda. Arkadaşlar Aselsan için yabancının... E, hafta başındaki payına baktığımız zaman %19.23 ile City Yabancı'nın lider olduğunu ve %13.79 ile Dövçe Yabancı'nın ikinci sırada yer aldığını, iş yatırımın ise %11 civarındaki bir payıyla ile 3. sırada yer aldığını görmekteyiz. Hafta başındaki tablo böyle iken arkadaşlar, haftanın son günü itibariyle tablonun ne olduğuna e, bir bakalım. Yani cuma günü itibariyle e, takas... Değişimi nasıl gerçekleştiğini bir bakalım. %19.23 23 edisti yabancı'nın takas liderinin payı %19-18'e düşmüş. 0.15 gibi. Ufak miktarda bir satış yapmış. 4 yabancıya bakalım arkadaşlar. 4 yabancı %13-79'dan e düşmüş. Yani yaklaşık %1.4 civarında önemli sayılacak olan bir ee, düşüş yaşanmış. Bir pay azaltımı. Söz konusu olmuş satış yapmış sonuç itibariyle iş yatırıma baktığımız zaman ise 10.95'lik payını 11.25 seviyesine yükseltmek suretiyle ufak bir artış yaşanmış. Bu konudaki arkadaşlar bu yabancı kurumların e, net rakamlarına bakacak olursak. Buradaki tablomuz bize göstermekte ki, Dövçe Yabancı'nın payının azaldığını zaten az önce tespit ettik. Ölçü Yabancı 4 milyon lot civarında bir satış yapmış. City Yabancı'nın payında ufak bir azalış vardı. 158 milyonluk bir 158 milyon, pardon 158 bin lot civarında bir satışının olduğunu görüyoruz. HSBC ise 92 bin civarında bir alım yapmış durumda. Değerli arkadaşlar, Yabancı'nın geçtiğimiz hafta, Aselsan'a herhangi bir ilgisinin olmadığını ve Aselsan'da satış yaptığını bir şekilde e, gördük ve tespit ettik. Şimdi arkadaşlar Aselsan'da ilgili olarak bir de para giriş çıkışlarıyla ilgili olarak bazı verileri ve bazı kritik verileri alınamaya çalışalım. Biliyorsunuz para giriş çıkış veyahut da pivot değerleri ve teknik sinyal sonuçları ile ilgili olarak borsa pivot.com isimli bir web sitesi bulunmakta. Bu site bir takım verileri yayınlıyor. Bazı bölümleri veya bazı önemli bölümlerin ücretli olduğu bir site olduğunu sıklıkla bahsediyorum sizlere bir veri sitesi olması bakımından. Arkadaşlar bu sitenin ee, verilerinden, bilgilerinden istifade etmek kaydıyla günlük para para çıkışıyla ilgili bir dengeye bakmak istiyorum. Para çıkış bölümünü tıkladığım zaman şurada hisse adını yazmak üzere enter diyorum. Ve asalsanın arkadaşlar bana son 5 günlük para giriş çıkış tablosunu vermekte son 4 gün önce 27 milyonluk bir çıkış varmış ama ondan sonra daha küçük miktarlarda para çıkışları yaşanmış ve son 5 gün itibariyle arkadaşlar net anlamda 42 milyon civarında 42, tel, 42 milyon TL civarında bir para çıkışının olduğunu görüyorum ki önemli bir para çıkışı yaşanmış. Sıra yabancı satışları da zaten bu durumu tetikleyen bir tablo konumunda. Teknik analiz sonuçlarına bakacak olursak kısa vadeli sonuçlara bakalım arkadaşlar. Zannediyorum ki SAT konumunda olması lazım. SAT sinyali içerisinde veya etkisi içerisinde olması lazım. Şuraya ASELSAN yazdığım zaman ASELSAN'ın bana en son... Hangi sinyal etkisinde olduğunu verecek? Evet asalsan arkadaşlar 4 gün önce 24.32 fiyat seviyesinden bir stat sinyali oluşturmuş teknik kriterler itibariyle ve sonuç itibariyle arkadaşlar bu stat sinyalinin ardından 23.72 seviyesiyle bir kapanış olmuş ve %3'ler civarında gelen olumsuz sinyalin ardından bir kayıp yaşanmış. Dolayısıyla bu sinyali takip eden insanlar %3 civarında avantajlı konumda diyebiliriz veya bu zarardan korunmuştur diyebiliriz. Şimdi sevgili arkadaşlar teknik detaylara bakacak olursak, isek ASELSAN için bu grafiği sizlerle zaman zaman paylaşmaktayım. ASELSAN 47'ler yakınlarından 20'ler seviyesine doğru yaşamış olduğu düşüşte 47 ile 20'ler seviyesindeki bölgeyi referans olarak kabul ettiğimiz zaman karşımıza çıkan fibonacci çiziminde Aselsan için özellikle 23.6 bölgesinin önemli bir destek ve direnç konumunda olduğunu kimi zaman bu desteğin aşağısına sarkmalar olsa da 22.5'lar 23 lira yönelik bir geri çekilmeler yaşanmış olsa da Tekrardan bir tepki oluştuğunu ve 25 üzerine, 25-50 üzerine yönelmek, ardından da şu bölgeye, yani 38.2'deki 29-70 direncine doğru bir, bir hareketlenmenin yaşandığına tanık olmaktayız. Şurada gördüğünüz gibi, yaklaşık 5-6 aylık bir süredir bu ee, 25-50'nin aşağısına sarkmalar sonrasında yaşanan bir tepki ancak 30'lara yaklaşırken ise tekrardan bu direncin etkisiyle bir geri çekilme olayını görmekteyiz. Özetle bu tablo bana şunu ifade etmekte Aselsan'da %15'lik 20'lik bir e, dilimi dikkate almak üzere trade eden bir yatırımcı grubu var. Bunun bir kısmı yabancıdır bir kısmı yerlidir o çok önemli değil ama Aselsan için 25 seviyesinin aşağısına inişler kademeli alım. Ama 26-27 bölgesine yaklaşımlar ise kademeli satış olarak değerlendirilmekte ve bu aradaki %10'luk %15'lik marjda bir trade oluşmakta. Ancak Asersan'ı belli seviyelerden toplayıp da daha yukarı seviyelere yani 35-40'lara gibi daha yukarı seviyelere götürmek gibi bir niyetin şu anda yabancının yeteri kadar ilgi göstermemiş olması nedeniyle görememekteyiz. Bu açıdan... Eğer ki arkadaşlar yabancı takasında kayda değer az önce sizlere tablo olarak gösterdiğim bölçe yabancı ve City yabancının bunlar takas lideriydi. Bunların ciddi alımlarını görürsek ve özellikle 25-50-60 seviyesi üzerine çıktıktan sonra bu 27'ler civarlarında yani 28'ler civarlarına ulaştığı zamanlarda bu bölgelerden satış yapmıyorlar ise hatta alımlarını artırmak hacimi de artırmak şeklinde bir tavırları var ise bu durumda 38.2 bölgesi olarak gördüğümüz 29.70 yani 30 diyelimiz bize buna yuvarlak bir ifadeyle 30 seviyesini aşmak üzere daha önemli bir atak yapma niyetlerinin olabileceğini düşünebiliriz. O halde kritik noktamız 30 seviyesidir. 30-33 bölgesinde yine dikkatli olmakta yarar bulunuyor. Ne zaman ki 30 seviyesi net bir destek konumuna gelebilir, getirilebilir ise işte bu durumda ASELSAN için %50'ye denk gelen 33 ve %61.8'e denk gelen 36-36.5'lar seviyesine doğru bir hareketlenme ihtimalinden teknik manada bahsedebilmek mümkün olacaktır. Evet arkadaşlar dediğim gibi 25 aşağısına geldiği zaman 23'ler civarından bir alım ilgisi oluşuyor ama 30 seviyesine yaklaşırken 28'den 29'lar seviyesine yaklaşırken bir satış baskısı oluşmakta 30 direnci aşılmadan ASELSAN'ın net bir yükseliş trendi içerisine girme Olasılığının teknik olarak mümkün olmadığını görmekteyiz. Bu hafta için ASELSAN'ın kritik seviyesi 24.04 pivot değeridir arkadaşlar. 24.04 ancak ASELSAN 23.72 ile kapanış yapmış. Yani pivot seviyesinin, haftalık pivot seviyesinin aşağısında gerçekleşen bir kapanıştır. ASELSAN'ın öncelikle 24.04'deki pivot seviyesinin üzerine çıkması, bu seviye üzerinde kapanışlar yapması lazım ki, da yukarı yönlü bir ivmelenmenin veya Aselsan'ın aşağı gelme ihtimalinden ziyade yukarı yönlü hareket etme ihtimalinin daha yoğun olduğundan bahsedebilelim. Eğer ki 24.04 üzerinde kalır burayı bir destek haline getirirse nereye kadar yükselebilir sorumuzun cevabı ilk etapta 24.48 olarak almaktayız Şayet 24.48'de aşılacak olur burada bir zorlanma yaşamaz bir satış baskısı oluşmaz ise 25-56 sonrasında ise arkadaşlar 26 seviyesine kadar devam edebilecek bir yükseliş bu hafta için mümkün olabilir. Zira bu bir haftalık grafiktir ve buradaki pivot dirençleri ise haftalık bu haftaya özgü pivot dirençleridir. Ancak 24.04 seviyesinin altında kalmaya devam ederse 23.72 kapanışına rağmen 24 seviyesine yönelik bir atak olsa bile burada bir zorlanma yaşayıp da geri dönecek olursa. 22.96'ya hatta 22.50 seviyelerine kadar geri çekilme ihtimali teknik olasılıklar olarak mevcut imiş. Evet sevgili arkadaşlar asansanla ilgili olarak söyleyeceklerim bunlardan ibarettir. Bu bir haftalık analizdir. Bu söylemiş olduğum rakamlar, veriler tamamıyla ve tamamıyla bu hafta için geçerli olan destek, direnç ve pivot verileridir. Günlük pivot verilerini az önce sizlere göstermiş olduğum sitenin, ve ee, web sayfasında şurada gördüğünüz günlük pivot bölümünde buraya girilme kaydıyla buradan günlük pivot değerlerini veya farklı kaynaklardan da edinebilirsiniz. Bu sizin için hangisi daha kolay e, bilgiye erişmek anlamına geliyorsa. Arkadaşlar bu analizin hemen ardından Türk Hava Yolları ile ilgili bir analiz aktaracağım. Şimdiden bilgisini vermiş olayım. Efendim hoşçakalınız. İnşallah faydasını, yararını görebilirsiniz. Teşekkür ediyorum.